Bu videomuzda, içinden geçtiğimiz dönemde, ABD piyasalarında gözlemlediğimiz parasal genişleme üzerinde duracağız. ABD, yani Amerika Merkez Bankası FED, ekonomide durumun normal olduğu zamanlarda, ekonomik aktiviteyi kontrol etmek için federal fon oranlarını kullanır. Ne demek istediğimi hemen açıklıyorum, FED yani Amerika Merkez Bankası'nın yönetimi ağırlıklı olarak Amerika'daki 12 bölgesel federal bankadan oluşuyor. Federal fonları ise Amerika'daki finansal kurumların gecelik bazda borçlanmalarını gerçekleştirdikleri piyasa faiz oranıdır. Haberlerde bahsedilen faiz oranı genelde para politikası uygulamasında temel göstergeniteliğinde olan bu federal fon oranıdır. Bu oranı, finansal kurumların gecelik bazda gerçekleştirdikleri borçlanma işlemlerinde uygulamaları hedeflenen faiz oranı gibi düşünebilirsiniz. Daha önceki videomuzda hatırlarsanız bu konu üzerinde durmuştuk. Bankalar, kendi aralarındaki işlemlerde eğer federal fon oranlarını uygulamazlarsa, FED mutlaka müdahale eder diye yazılı bir kural yok. Ama eğer piyasada gerçekleşmekte olan faiz oranları FED'in beklentileriyle uyumlu değilse, FED piyasalara müdahale edebilir. Şimdi FED'in yaptıklarına bakalım. Açık piyasa işlemleri yaparak piyasalara yön verir, müdahale eder, yani kısaca hazine kağıtlarını satın alarak piyasaya likidite verebilir. Piyasadaki likiditeyi artırmış olur, yani para arzını artırır ve kredi talebini de azaltarak faiz oranlarının düşmesini sağlayabilir. Merkez Bankası genelde bir hedef oranı belirler ve bu oranı o aralıkta tutmaya gayret gösterir. Fed'in, açık piyasa işlemlerinde genelde kısa vadeli hazine bonoları ve devlet tahvillerini satın aldığını görürsünüz. Tabi bazı durumlarda repo da yapabilir. Repo nedir diyeceksiniz onu da kısaca açıklamaya çalışayım. FED hazine bonosunu bugün satın alacak ve sadece belirli bir süre için elinde tutacak. Anlaştıkları süre dolduğunda hazine bonosunu aldığı kuruma bu bonolarını hangi fiyattan geri satacağını da bugünden belirleyecek. Şöyle de açıklayabiliriz repo işlemleri için kısaca, bir kıymetin belirli bir tarihte, belli bir oranda geri satım vaadiyle alımı. Peki, Merkez Bankası'nın açık piyasa işlemlerini yapmaktaki temel hedefi ne olabilir? Ona da bakalım, repoyu başka bir videoda daha detaylı olarak tekrar açıklayacağım. Bankalar arası piyasadaki faiz oranının kendi hedefleri doğrultusunda oluşmasını sağlamak temel hedefi olabilir mi? diyebiliriz. FED, API işlemleriyle piyasadaki para miktarını düzenlemeyi amaçlar. Bunu sağlamak için de genelde kısa vadeli hazine bonolarını alır veya repo işlemlerini yapar. Faiz riski daha düşük olduğu için kısa vadeli bonoları tercih ediyor. FED'in ekonomiyi canlandırabilmek için piyasaya para vermeyi ve faiz oranlarını düşürmeye devam etmesi durumunda neler olabileceğini düşünelim. Diyelim ki, federal fon oranları %4'den %3'e, sonra %2'ye düşüyor, belki daha da düşecek ve %0 olacak. Bu faiz düşüşü sürecini inceleyelim. Fed sürekli para basarak piyasadan kısa vadeli ABD hazine bonolarını alacak ve bunun getiri eğrisi üzerindeki etkisi bu şekilde olacak. Tabi bu da ekonomiyi harekete geçirmek için yeterli olmayabilir ve ekonomi hareketlenmeye başlamayabilir. Bu durumda ne olacak? FED, alışılagelmiş açık piyasa işlemlerinin ötesinde bir şeyler düşünmek zorunda kalacak. Üstelik federal fon oranını düşürebileceğiniz bir yer kalmadığı için oran zaten sıfır. Bankalar arası piyasada gecelik borçlanma faizi sıfır oldu. Eğer FED hala piyasalara likidite enjekte etmek istiyorsa, değişik tiplerde menkul kıymetleri satın almaya başlayabilir. Yani kısa vadeli hazine bonolarının yanı sıra uzun vadeli devlet tahvillerini de satın alır. 1 yıl vadeli, 5 yıl vadeli, 10 yıl vadeli tahvillerdir bunlar. Tabii ki bunun farklı etkileri de olabilir. Para basıyorsunuz ve bunu sisteme enjekte ediyorsunuz. İnsanlar bunu nakdi bankalara yatırıyor. Bankacılık sistemleri bunları real ekonomiye kredi olarak kullandırıyor, ekonomi canlanıyor. Bunlardan daha önce de bahsetmiştik hatırlayacaksınız. Getiri eğrisine bakalım, özellikle uzun vadelerde getiri eğrisi değişecek. FED artık uzun vadeli tahvilleri de almaya başladığı için bu vadelerde de faizler düşecek. Uzun vadeli tahvillerin fiyatı yükselecek ve bu tahvil getirilerini düşürmüş olacak. API çerçevesinde kısa vadeli hazine bonolarını alıyorlardı. İkinci aşamada ise uzun vadeli devlet tahvillerini satın almaya başladılar. Bir sonraki aşamada da ipoteye dayalı menkul kıymetler piyasasının daha likit hale gelmesini hedefleyebilirler ve ipoteye dayalı menkul kıymetleri satın alabilirler. Vadelerin bu şekilde uzaması ve satın alınan menkul kıymetlerin çeşitlendirilmesi, alışılagelmiş IP işlemlerinin oldukça dışındaki uygulamalardır. Burada FED'in federal fon oranı hedefini düşünerek hareket ettiğini söylemek oldukça zor, zaten fon oranı sıfıra inmiş durumda. Bu sadece kısa vadeli bonolar değil, uzun vadeli devlet tahvillerini de alıyor. Bir yer geliyor ve sadece devlet tarafına ihraç edilmiş olan menkul kıymetleri değil, ipoteğe dayalı menkul kıymetleri de satın almaya başlıyor. Gördüğünüz bu gelişmelere biz parasal genişleme diyoruz. Diğer parasal genişlemelerden ayrılması, Amerika'da finansal kriz sürecinde yaşananları anlatması için bu terim kısaca QE olarak adlandırılıyor. Bu şekilde de duyabilirsiniz. Bu parasal genişlemenin alışıla geldiğiniz Fed'in açık piyasa işlemlerinden oldukça farklı yönleri var. Artık temel hedef fon oranı değil ki zaten federal fon oranı sıfıra inmiş durumda Burada daha uzun vadeli kağıtları da satın alarak aslında getiri eğrisinin tamamını kontrol altında tutmaya çalışıyorlar Hazine kağıtlarının da yanı sıra API işlemleriyle başka menkul değerleri de satın almaya başlamış olmalarıysa O piyasalarda işlem hacmi olmasını, derinliğin artmasını hedeflediklerini gösteriyor